Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Survivor 2018 13 Haziran Çarşamba günü analizine geçmeden önce, Acun Bey Adaların birleştiğini açıkladı. Artık herkes bireysel oyun oynayacak. Survivor 2018-11 Haziran Pazartesi günü, neler yaşandı ve kim elendi hatırlayalım, Kıbrıs'a doğru yaklaşırken, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunları önem arz ediyor, 11 Haziran Pazartesi ödül oyunu oynandı, kazanan takım belli olurken, ayrıca konsek kuruldu ve ünlülerden bir kişi adaya veda etti. Ünlüler için bu oyun çok önemliydi. Çünkü ünlülerin sayısı çok azaldı. Adadan bir kişi daha göndereceklerdi. Bu nedenle son bir çaba ile kendilerini toparladılar. Ödül oyununa gönüllüler çok iyi başladı. Fakat ünlüler harika bir direnme ile karşılık verdiler. Gönüllülerden oyunun yıldızına gühan oldu. Neredeyse tüm oyunları kazandı. Survivor izleyicileriyle lakab taktı, Terminator gihan demeye başladılar. Ünlülerden ise Adem klasını konuşturdu ve gönüllüler 8 ünlüler ise 10 puan aldı. Öbür oyununu ünlüler kazandı ve pes etmediklerini gösterdiler. Adadan veda denisinde belli oldu. Adaya Mustafa Kemal veda etti ve kendisinin çok üzgün olduğu görüldü. Survivor 2018-13 Haziran Çarşamba günü analizine geçelim. Adaların birleşmesi için çok ciddileştiğini göstermektedir. Artık her kişi için, her oyun ya tamam ya da devam oyunları olacaktır, emin olun gerilim çok yüksek yaşanacaktır, çok güçlü isimler var ve hoopsini aslında tıklamak gerek, çok zor oyunlar oynadılar ve elenmeden bugüne kadar geldiler. Kıbrıs finalistleri kim olacak neler yaşanacak merakla beklemekteyiz. 13 Haziran Çarşamba günü favorilerine Duhan, Adem ve Dinli bu üçlüden birisi oyunu kazanabilir. Tabi bu kesin bir bilgi değil, sadece bizim tahminimizdir.